Bu videomuzda, sıfırın kuvvetleri üzerinde duracağız. Sıfırın birinci kuvveti nedir? Şimdi videoyu burada durdurup, biraz düşünmenizi tavsiye ederim. Kuvvetlerin bir tanımı şudur. 1 ile başlarsınız ve bu sayıyla 1'i 1 bir kez çarparsınız. Yani, 1 çarpı 1 kere 0. Bu da eşittir, 0 olacak. Sıfırın karesi yani sıfır üzeri 2 ne olabilir? Yine aynı şekilde düşüneceğiz. 1 ile başlıyoruz ve 2 kere sıfırla çarpıyoruz. 1 çarpı sıfır çarpı sıfır eşittir sıfır. Sıfırı herhangi bir sayı ile çarptığımızda sonuç sıfır olur. Sanırım burada oluşanı görmeye başladınız. Sıfırın sıfır olmayan herhangi bir kuvvetini aldığımda sonuç sıfıra eşit olacak. Bu oldukça ilginç bir soruyu akla getiriyor. 0'ın 1 milyonuncu veya 1 milyarıncı kuvveti 0'a eşit olacak. Üsteki sayı negatif olsa da, kesir olsa da, üstteki sayı 0 dışında bir sayı olmadığı sürece sonuç 0'a eşit olacak. Şimdi 0'ın sıfırın 0. kuvvetinin ne olacağını düşünelim. Size biraz ipucu vereyim. Bunu düşünmenin iki yolu var sıfırın sıfır olmayan kuvvetleri sıfıra eşit olduğuna göre, sıfırın sıfırıncı kuvveti de sıfıra eşit olmalı diyebilirsiniz. İkinci düşünce yöntemi ise şu, eğer sıfır olmayan herhangi bir sayı alır ve bunun sıfırıncı kuvvetini alırsanız, bir ile başlıyorsunuz ve sıfır olmayan bu sayıyı sıfır kere çarpıyorsunuz. Yani bu sıfır olmayan bir sayı için her zaman 1'e eşit olacak. Belki bunu tüm sayılara genelleyerek, 0'ın sıfırın 0'ıncı kuvveti de 1'e eşit olmalı diyebilirsiniz. Bu düşünce de bizi, 0'ın sıfırın 0'ıncı kuvveti 1 olmalı düşüncesine götürebilir. Bu iki düşünce sisteminin de geçerli olduğu yönler ve getirdiği zorluklar var. Matematikçiler uzun süre bu konuda tartıştıktan sonra, bu konuyu tanımlamadan bırakmaya karar vermişler. Sıfırın sıfırıncı kuvvetinin değeri, geleneksel matematik hesaplamalarında tanımsız olarak bırakılmış. Yani özetlersek, sıfırın sıfır olmayan bir kuvveti eşittir sıfır. Sıfır olmayan bir sayının sıfırıncı kuvveti eşittir bir. Sıfırın sıfırıncı kuvveti ise soru işareti.